Temmuz 2021 Uzunca süredir video çekemiyorduk Arılarımızı kontrol etmeye geldik ee, Balımız var mı? Ne zaman sağım yapabiliriz? Arımızın durumu nedir? diye Bu yıl arılarımıza düzgün bakamadık Hastamız vardı ee, Mesela bu katı ne olur ne olmaz fazladan diye koymuştuk Maalesef koyduğumuz gibi de kalmış arlarımız hiçbir işlem yapmamış bu katımıza. Asıl ballık olarak vermiş olduğumuz kata bir bakacağım şimdi kısa bir kontrol. Biraz yürümüş büskot ama ancak hiç bal temaresi yok büskotta. Burada da çok farklı sayılmaz maalesef. Böyle bir tanesini otor için çekmek istiyorum. Evet, çok güzel bal doldurmuş ve sırlamaya başlamış arılarımız. Ama şu an kesinlikle sağım aşamasında değil, komple şerbet halinde. Zaten damla damla akıyor çerçeveyi oynattığımız sürece. Evet, az da olsa balımız var. Ancak... Şu an için sağıma uygun bir balımız yok. Çünkü daha hiç sırlamamış aramız. Biz kötü bir sezon geçirdik bu yıl. Maalesef. Evet çok güzel şerbet bal koymuş aralarımız. Ancak daha hiçbir sırlama işlemi yok. Başlamamış yani balımız olgunlaşmamış. O yüzden bu kovanımızı aynı şekilde kapatıyoruz. Bu da diğer bir kovanımız. Bir de buna bakalım. Aralarımız bal getirdi mi? Balını sırladı mi? Hazır mı balımız? Evet. Geçen videoda da bahsetmiştim. Bu çoğal işini ben ilk, yıl, ilk defa bu yıl kullandım Evet hiç sevmedim. Bir daha da hasta çoğal kullanmayacağım. Örtü tahtası olarak. Arlarımız gayet sakin, güzel. Bal görünüyor. Bu kovanımız anası 2 yaşında. Geçen yıldan Sütlerden Güzel bal var gibi görünüyor ama Biz ızgara Koymadık koyamadık bu yıl Arlarımıza Altta yavru Olabilir Çerçeveyi çekmeyince Bilemiyorum şu anda Ama çok güzel Bal var bu Kumanımızda Evet Maşallah Bu Son çerçevemiz çok güzel bal yapmış. Aşağı yukarı 3'te 2'sini de sırlamış arımız. Aynı da bu tarafı da aynı şekilde. Arımızı rahatsız etmemek için diğer çerçeveyi çekmeyeceğim. Diğer çerçevemiz de aşağı yukarı 3'te 2 oranında sırlanmış durumda. Yani e, bir hafta 10 güne kadar bu arımızın balı hasat edilebilir. Çok güzel bal yapmış. Şuradan bir çerçeve daha çeksem acaba? Öyle bir daha deneyeyim şansımı. Ortalardan bir çerçeve çekmek istiyorum. Dediğim gibi ızgara koymadık. O yüzden yavru olabilir. Evet. Tahmin ettiğim gibi altta çıkmaya hazır. Pupa halinde yavru var. Ancak çerçevemizin 4'lü 3'lük kısmı bal ve sırlanmış durumda. Burası da aynı şekilde. Çok az bir çıkmaya hazır yavru var altında. Gayet güzel sırlamış. Bu anarımız 2 yaşında. Gayet güzel şu an durumu. Yani önümüzdeki haftaya doğru balımızı hasat edebiliriz. Gayet güzel. Tırlamış arımız. Evet 2 yaşında diğer bir Anarımızın kovanı Bu da gayet güzel ee, Hep Geçen seferki videoda da anlattığım gibi Maalesef Gördüğünüz gibi buraya Petek ör örerek Maalesef şerbet doldurmuş. Bal doldurmuş arımız. Yani bu ilk defa çuval kullandığımızdan dolayı böyle bilemedik Irvan'ı. Ee, Maalesef böyle kötü bir sonuçla karşılaştık. Buradan da bir tane çerçeve alıp bakmak istiyorum. Izgara yok arımızda. Yavru olabilir. Üste kemer olup altta yavru olabilir. Evet Neredeyse dörtlü dördü Sırlanmış Bir çerçevemiz Tabi bu tarafı daha Arlarımı sırlamayı bitirmemiş Gayet güzel Yaklaşık Bir hafta içinde Sağıma hazır hale gelecek Balımız Gayet güzel yani e, arada ana arı ızgarası olmamasına rağmen full çerçeveyi balla doldurmuş arımız. Gayet memnun edici bir sonuç. Yani ızgara kullanmak şart değil. Bal almak için. Gayet güzel arılarımız bal zamanı üst kata bal basıp kuluçkalığı alt kata taşıyor. Terörüz etmeye ee, i̇lla ana ızgarası koyacağız diye uğraşmaya pek de gerek yok çerçeveleri gördüğünüz gibi arımızın gayet güzel herkese bol bereketli sezonlar.